Remzi 2 gün boyunca 1 saatin 3 bölü 4'ünü FEM projesini çalışarak geçirmiş. Kemal ise 6 gün boyunca 1 saatin 1 bölü 4'ünde FEM projesi üzerinde çalışmış. FEM projesine kim daha fazla zaman ayırmıştır? Kimin daha fazla zaman ayırdığını bulabilmek için Remzi ve Kemal'in projeleri için ne kadar çalıştıklarını bulmamız lazım. Önce Remzi ile başlayalım. Remzi, 2 gün boyunca, bir saatin 3 bölü 4'ünü projeye ayırmış. Bunu, 3 bölü 4 çarpı 2 olarak gösterebiliriz. Ya da, birinci gün 3 bölü 4, ikinci günde, bir başka 3 bölü 4 saat ayırdığı için, 3 bölü 4 artı 3 bölü 4 de yazabiliriz. 3 bölü 4 artı 3 bölü 4, 6 bölü 4 eder. Yani, Remzi fen projesi için, 6 bölü 4 saat ya da, 6 tane çeyrek saat harcamış diyebiliriz. Sıra Kemal'de. Kemal 6 gün boyunca, 1 bölü 4 saat çalıştığına göre, buraya, 1 bölü 4 çarpı 6 yazabiliriz. İsterseniz bunun yerine, 1. gün harcadığı 1 bölü 4 saat artı, 2. gün harcadığı 1 bölü 4 saat, 3. günki 1 bölü 4, 4. günkü 1 bölü 4, Beşinci günkü 1 bölü 4 ve altıncı günkü 1 bölü 4, evet, işte, işte böyle de yazabiliriz. Kemal de 6 kere, bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1 bölü 4 saat harcamış. 6 tane 1 bölü 4, 6 bölü 4 eder. O halde Kemal Defen projesi için toplam 6 bölü 4 saat ya da 6 tane çeyrek saat harcamış. Artık ikisinin de ne kadar zaman harcadıklarını bildiğimize göre hangisinin daha fazla zaman ayırdığına karar verebileceğimizi düşünüyorum. Remzi projeye 6 bölü 4 saat ayırmış. Kemal de 6 bölü 4 saat ayırmış. Bu iki sayı birbirine eşit olduğu için sorunun cevabı olarak ikisinin de eşit zaman ayırdığını söyleyebiliriz. Yani Remzi de, Kemal de FEM projeleri için eşit zaman harcamışlar.